Efendim, merhabalar ben Belma Belen Beyaz TV ekranlarında Başkanlar Anlatıyor programında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü değerli konuğum Etimeskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel. Evet sayın başkanım. Bugüne kadar sizinle sayısız program yaptık. Sizi bir kez daha başkanlar anlatıyor da görmek çok güzel. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş Hayırlı oldu, Ramazanlar ben ben. diliyorum. Size de, evet, Bugün aynı zamanda çok özel bir gün. Anneler Günü. Evet. Ben buradan ekranlarımız aracılığıyla öncelikle kendi annemin ardından tüm annelerimizin ve özellikle şehit annelerimizin Anneler Günü en içten dileklerimle kutlamak istiyorum. Evet efendim bir kez daha hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Belma Hanım, biz de ekranları başındaki bütün izleyicilerimize saygılarımızı sunarak ee, evet bugün özel ve güzel bir gün. Bugün Anneler Günü. Evet. Ben de yine başta şehit annelerimiz olmak üzere kendi annem ve eşim İbnül Hanım ve bütün annelerin e, Anneler Günü'nü kutluyorum. İnşallah bu güzel gün eee Dünyada hüküm süren, ülkemizde de ne yazık ki etkili olan Covid-19 virüsünden dolayı biraz buruk geçiyor. Evet, maalesef. Ama, ama e, inşallah e, bu günler geçecektir. Dolayısıyla gelecek e, günlerde annelerimizle, babalarımızla, kardeşlerimizle ve milletimizle birlik beraberlik içerisinde çok daha güzel günleri yaşayacağımıza ben inanıyorum. Allah'tan da bu yönde Temenni de bulunuyorum. Ee, tekrarın bu vesileyle bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki güzel, sağlıklı günlerde annelerimizle kucaklaşma imkanına sahip olacağız. Sayın İnşallah. Başkanım, bir saatlik canlı yayın süremiz içerisinde etime projelerinizi ve ilçede korona virüse karşı alınan önlemleri konuşacağız. Bu konuda önemli tedbirleriniz var, çalışmalarınız var. Dilerseniz öncelikle Ankara'nın en önemli, en büyük ilçesi Etimesgut'u sizin ağzınızdan dinleyelim. Yaklaşık 587 bin nüfusa sahip. Türkiye'nin 17. Ankara'nın da 5. büyük metropol ilçesi. Evet. evet efendim söz sizin buyurun. Evet, tabii Etimesgut e, bugün yaklaşık 600 bine yaklaşan nüfusuyla. 30 bin hektar mucavir alanıyla Türkiye'nin işte ilk 15'ine 17'sine giren büyük metropol belediyelerden, ilçelerden birisi. Etimeskut 20 Nisan 1990 yılında ilçe oluşunda o zaman büyük bir taşra konumundaydı. Böyle bir köy konumundaydı. O günden bugüne geçen yaklaşık 30 yıl içerisinde geldiği nokta, şunu açıklıkla net ifade edebiliriz, Türkiye'nin en modern, en çağdaş kentlerinden birisi oldu. Evet. Bu sürecin içerisinde tabii bizim görevde bulunduğumuz, bu bizim 4. dönem belediye evet, başkanlığımız. Çok uzun süredir belediye başkanlığı ee, evet, görevini yürütüyorsunuz başarıyla. Şehrimizi e, gerçekten e, o taşra Köy görüntüsünden bugün çağdaş yaşanabilir yeşil alanlarıyla, yaşam merkezleriyle, spor merkezleriyle, eğitim merkezleriyle hem biz hem e, Büyükşehir Belediyesi hem diğer merkezi hükümetin kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı olduğu yatırımlarla bugün e, çok daha yaşanabilir, tercih edilen, teveccüh gösterilen bir ilçe konumuna gelmiştir. Eti Meskut'ta artık insanlar e, mesut mutludur. Bana bazen sorarlar Eti Meskut ismi ne manaya geliyor diye. Ben de ifade ederim. Eti Meskut mesut insanların yaşadığı Çok şehirdir güzel. diye. Dolayısıyla Eti Meskut gelişmeye de müsait bir yer. Ankara'mızın Güneybatı koridorunda yer almış bir ilçemiz. Dolayısıyla e, bu o, yönüyle de biz Türklerin bir özelliği vardır. Ya güneye gideriz ya batıya gideriz hep. Ee, dolayısıyla bizde hiçbir doğuya doğru bir akın yoktur. Ee, i̇şte gelişme hep böyle olmuştur. Batıya doğru. Ankara'da da bizim gelişme aksımız. Ankara'nın gelişme aksı hep böyle. Yani ya güneydir ya batıdır. Biz de güney-batı koridorundayız Ankara'nın gelişmesi hep o koridorda. Bir tarafında İstanbul yolu, bir tarafında Eskişehir yolu. Bu makas arasında gelişen, büyüyen bir şehir. Bugün benim mesela ilk başkan olduğumda nüfusumuz bizim 140 bin civarındayken, bugün 600 bin'e 600 gelmiştir. Bine dayandı. Ve istatistikler onu göstermektedir ki önümüzdeki e, 10 yılda muhtemelen nüfusu 1 milyon üzerine çıkacaktır. Evet. Tabii e, bunlar e, bir de yapılan yatırımlarla, yapılan çalışmalarla e, vatandaşın tercih ve tövbeciliğini e, sebep olacak çalışmalarla da etkili oluyor. Bunun için etemez kutumuz bugün 36 mahallesinde birçok yatırımıyla birçok tesisiyle vatandaşın hizmetinde ve vatandaşın yaşam kalitesini artırarak yoluna devam eden bir Ankara'mızın güzel ilçesi. Ankara'nın beşinci büyük bir metropolü. Evet. Bir zamanlar işte şu anda Ankara'da 25 ilçemiz var bizim. Bu ilçelerin içerisinde işte geri sıralarda bir yerdeydi. Bugün işte 5. sıraya geldi. Yarın çok daha e, ilk sıralara gelecektir. Nüfus oyla artıyor. Çünkü bazı ilçelerimizin nüfusları dikkat ederseniz Ankara'da durağanlaştı. Evet. Bazı ilçelerimizin ki de geriye doğru gitmekte. Bunlar e, genelde işte e, gelişmekte olan ve çok daha yaşam kalitesinin yükseldiği yerlere doğru vatandaşımız, hemşerilerimiz adres değiştirmektedir. Bunların sebeplerinden birisi de biziz. Etemersin. Bu yönüyle çok Ankara'nın diğer içlerinden göç alıyoruz. Anadolu'nun evet. diğer illerinden ciddi manada göç alıyoruz. Ve bu devam ediyor. Her yıl yaklaşık 30 bin, 40 bin yeni nüfusla karşı karşıyayız. Yani Eti nüfusun hızla arttığını söyleyebiliriz. Evet. Böyle Tabii bir bu tespit yapabiliriz. Nüfus şimdi artıyor da şimdi belediye başkanları için, belediye başkanı için nüfusun artması ne demek? Evet. Şimdi belediye başkanı için nüfusun artması o nüfusa göre altyapı demek. O nüfusa göre üst yapı demek. Park, yeşil alan, sosyal dönetliği, onun ihtiyaçlarını ve hizmetini evet. sürdürmek Sorumluluğunuzun demek. daha fazla yani artması Yani sonuçta demek. bir düşünün şöyle ifade edelim. Bir yerleşim birimi düşünelim. Nüfusu e, duranlaşmış veya geriye gidiyor. O ilçede o belediye başkanı arkadaşımız neticede yapacakları bellidir. Şimdi size geldim mi bir e, 30 bin 40 bin nüfustan söylüyorsunuz. Bu Güneydoğu'da doğuda veya bazı illerimizin nüfuslarına denk bir nüfustur. Bu geliyor, yerleşiyor. Şimdi bu bir yılda yerleşen bu nüfusa altyapı yapacaksınız. Ve bunların ihtiyaç ve taleplerini karşılayacaksınız. Ee, diğer hemşerilerinizin oradaki e, önceki vatandaşlarınızın hizmetlerinde aksam olmayacak. Bunları o seviyeye taşıyacaksınız ve geleceğe de hazırlık yapacaksınız. Bunları yaparken kaynaklarınızı iyi yönetmeniz gerekir. E, kaynaklarınızı e, eğer ki kılı kırk yararak yönetmez ve yönlendirmezseniz gerçekten içinden çıkılmaz bir hale dönüşebilirsiniz. Onun için bizim işimiz biraz bu yönüyle zordur. Ama bugüne kadar iyi geldik. Şu anda belediyemiz imkanlarıyla çalışma azim ve kararıyla belediyemizin kaynaklarının iyi yönetilmesiyle borçsuz ve iş üretebilen bir belediye konumunda yoluna devam etmektedir. Evet Sayın Başkanım aslında işiniz çok zor. Yaklaşık 600 bin nüfusa sahip Etimeskut gibi bir ilçeyi yönetiyorsunuz. Allah kolaylık versin diliyorum. Sağ olun. Evet malum gündem konumuz koronavirüs. Sıkıntılı günler yaşıyoruz virüsten dolayı. Siz Etimeskut ilçesinde virüse dair ne gibi önlemler aldınız bugüne kadar? Etimeskut'ta son durum nedir? Tabii bu Covid-19... Korona denen virüs dünyayı sard. Evet. Ülkemize de e, geldi. Küresel Yani e, ülkemizde ilk görüldü e, 11 Mart'tı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsun. Evet, 11 Mart. 11 Mart'tan itibaren e, zaten öncesinde de alınan tedbirler vardı. Tabi e, burada yeri gelmişken hemen ifade etmek lazım Sağlık Bakanlığı'nın ve e, Bilim Kurulunun bu konuda. Türkiye'deki uygulamış olduğu, yapmış olduğu çalışmaları da e, teşekkür etmek lazım. Evet. Yeri gelmişken yine ifade edelim Belma Hanım. Bunları atladık bak atlamayalım. Çok önemli. E, özellikle sağlık çalışanları. Evet. Sağlık çalışanlar da anneleri. Anneler gününü kutlayalım. Evet. Hatırlattığınız tabii. için evet, teşekkürler. E, yani bugün o Kutsal sağlık çalışanlarımızın yapıyorlar. tabii tabii. Sağlık çalışanlarımız eee gerçekten çok önemli bir e, sorumluluğu uslendiler. Evet. Ve o, o sorumlulukla kendilerini ortaya koydular. Doktoru, hemşiresi, çok diğer hizmet alanında Özveriyle görev yapanlar. Evet. Ve e, evlerine gitmiyorlar. kendileri bu virüsü kapıyorlar. Çok hastalanıyorlar. Oradan. Tedavi görüyorlar. Evet. Vefat edenlerimiz var. Dolayısıyla bu yönüyle sağlık çalışanlarımızı, Sağlık Bakanlığımızı e, tekrar hizmetlerinden dolayı bilim kurulumuzu tebrik etmek, evet. teşekkür etmek ve oradaki bütün anneleri de kutlamak lazım. Onların da anneler gününü bu vesileyle tebrik eder Tabii 11 Mart'ta görülmeden önce de Türkiye'nin kamuoyunda bu konuşuluyor. İşte tedbirler alınması gerekiyordu. Biz de yerel yönetim olarak o dönemde. Mesela ULV cihazları vardı. ilaçlama cihazları. Bunlardan hemen ben 10 tane temin ettirdim. 20 e, kişiden oluşan ikişer kişilik 10 ekip kurdum. Ve bu ekiplerle biz e, gerekli e, çalışmaları yapmaya başladık. Tabi daha sonra genelgeler e, ve e, kanun ve genelgeler çıkartıldı. Ama biz ondan önce mesela okullarımız açıktı. Camilerimiz ibadete açıktı. Esnaflar açıktı. Mesela o dönemlerde okullarımızın tamamını dezenfekte, dezenfekte ettik, devamlı aralıklarla da yapıyorduk onu. Evet. Camilerimizi dezenfekte ettik, aralıklarla da yapıyorduk onu. Mesela berberler veya diğer esnaflar, eczaneler gibi birçok alanda bu dezenfekte çalışmalarımız yürüyordu. Hı hı. Daha sonra tabii ki e, bu Covid-19 hadisesi yoğunlaşmaya başladığında 11 Mart'tan sonra işte bazı genelgeler yayınlandı ve e, Türkiye'de e, bir e, bu yönüyle Sağlık Bakanlığının öncülük yaptığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yayınlamış olduğu e, genelgeler doğrultusunda işte kurumlar kendini şekillendirdi. Biz de bu kapsamda Etimesgut Belediyesi olarak gerçekten çok ciddi bir çalışma sergiledik. Mesela personelimizden başladık. Personelimiz bizim 3000'e yakın personelimiz vardır. Bu personelimizin e, bir kısmını hizmet vermeye ayırdıktan sonra kalan kısmı evlerine gönderdik çünkü bu da bir hizmettir evet. yani şimdi evde kalmak da bir kamu hizmetidir şu anda olması gereken Çok de doğru. olması evet. gereken de budur yani şimdi işte bir kısmı çalışıyor bir kısmı çalışmıyor doğru ama şimdi bugün özellikle uğraşıyoruz evde kal Türkiye'm diyorsak dolayısıyla bizim çalışanlarımız mesela temizlik çalışanlarımızı gönderemiyoruz. Düşünsene biz günlük 600 ton civarında çöp topluyoruz. Evet. Sokaklar süpürülüyor. Şimdi bu arkadaşlarımız yoğun çalışmasını sürdürürken gerekli tedbirleri alıyorsunuz bunlar üzerinde. Evet. Mesela şimdi zabıta teşkilatınızı e, evine gönderemiyorsunuz. Şu anda çalışan ekip zabıta teşkilatı. Evet. Güvenlikleriniz bütün tesislerinizi kapattınız. Onlarca tesis yaptık. Onlarca yaşam alanı oluşturduk. Hepsini kapattık. Binlerce üyemiz var bizim bu yaşam merkezlerinde. Hepsine üyeliklerini durdurduk ve e, bu virüs gittikten sonra tekrar e, yani hiçbir şey olmamış gibi oradan başlatacağız üyeliklerine bir zarar gelmeden. Dolayısıyla e, temizlik ekipleri çalışıyor. Zabıta teşkilatı abi. çalışıyor ve birimlerimizde nöbetçiler bıraktık. İşte kronik rahatsızlığı olan veya gebeliği olan personellerimizi hepsini evine gönderdik. Hepsini. Hı -hı. Dolayısıyla belediye zaman e, belirli aralıklarla e, çalışma ortamları devamlı dezenfekte edilmekte. Ve tabi ki bu o, genelgelerde 65 yaş ve üzeri e, vatandaşlarımızın evde kalması e, kararı var çıktı. Dolayısıyla ne olacak? Şimdi etemezkut bu yönüyle biraz da e, 65 yaş üzeri mesela emekli vatandaşlarımız yoğun ağırlıkta. Şimdi biz hemen bir eti ata hizmet birimi kurduk. Etimiz Kutlu Atası'na hizmet birimi kurduk. Tabi bu arada e, e, Cumhurbaşkanlığımızın e, yayınladığı genelge doğrultusunda oluşan birçok sosyal çalışma grupları oluştu. Bu çalışma grupların içerisinde evet. birisi de e, Vefa e, Destek Grupları. Vefa Destek Grupları var. Bu Vefa Destek Grupları. Var. Yeri gelmişken onu da ifade edelim. Buyurun. Belmi Hanım. Bakın. Şimdi her ilçede her ilde e, kendine göre bu vefa destek grupları çalışıyor ben Etimes kutumuzda bu yönüyle başta sayın kaymakamımıza kaymakamlık e, çalışanlarımıza polis teşkilatlarımıza jandarma ekibimize jandarma çalış, görev yapan e, arkadaşlarımıza e, ve bu e, vefa destek grubunda gönüllü hizmet veren öğretmenlerimiz var Gönülle hizmet veren imamlarımız var. Dolayısıyla bu vefa destek grubunda e, bunun başında Sayın Kaymakamımızın koordinesinde e, devam eden bu çalışma çok başarılı yürüyor. Orada tabii ki Etemezkut Belediyesi'nin çalışanları var. Birlikte yürütülüyor bu iş. Bu yönüyle de e, yeri gelmişken onu da ifade edelim. E, başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere görev yapan bütün Çalışanlarımıza da teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet. Onlar da kendilerini ortaya koyar. Evet, evet sağlık çalışanlarımız var. Sağlık. Kendilerini ortaya koyarlar. Ama biz de sahada hizmet yürüyor. Evet. Sahada hizmeti yürüten e, e, insanlarımızı da unutmamak lazım. Onlar da bir fedakarlık yapıyor. Evet. Onlar da e, kendisini tabiri caizse bu hizmete adamış durumda. Evet. Onun için vefa destek grubundaki bütün çalışmaları da yapan arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. Tabii bu kapsamda bizim eti ata hizmet birimi de yoğun bir hizmet veriyor. İşte 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın faturasını yatırıyoruz, bankadan parasını çekiyoruz. Ondan sonra diyor ki benim zabıta arkadaşım gidiyor, arkadaşlarımız gidiyor, ne istiyor, alışveriş marketten alışverişini yapıyoruz, pazardan alışverişini yapıyoruz. Gerçekten yani her türlü hizmetini veriyoruz. Bugüne kadar çok ciddi bir e, 65 yaş ve üzeri vatandaşımızın sayısal olarak öyle tahmin ediyorum. 4000'ün civarında vatandaşımıza bu hizmeti verdik. Evet. Halen devam ediyor. E tabi burada onu yapan e, zabıta ve yanındaki beraber e, diğer çalışanlarımız da onlar da risk altında. Tabii, onların o da sağlıklarını kontrol altında tutmak Gittikleri tutma tutma yere de risk götürebilirler. Onun evet. için onlar da hassasiyet gösteriyoruz. Onları koruyoruz. Tabii ki. Onları devamlı alınması gereken tedbirleri almalarını yoğun bir şekilde e, yapıyoruz ve gittikleri yere de hizmetin en iyi şekilde ulaşmasını sağlıyoruz. Hı hı. Şimdi tabii bu e, koronavirüs e, süreci içerisinde tabii birçok iş yeri kapandı. İş yerleri kapandı. E, yarın berberler açılıyor. Evet. Kuaförler açılıyor. işte o da açılıyor. mesela AVM'ler açılıyor. İşte buralardaki berber ve kuaförleri de mesela e, dünden başladık. Bugün devam ediyor. Yarın devam edecek. Devamlı dezenfekte ve e, ilaçlama çalışmalarımız artı bir de bunlara e, bir e, mesleklerini icra ederken kullanabilecekleri kullanat e, pa e, paketler hazırladık. onları da veriyoruz berber arkadaşlar. ABM'ler, berberler açılıyor ama tedbir elden bırakmamak lazım. Bu e, esnada bu kadar iş yerlerinin kapanması ekonomik olarak da birçok zorlukları beraberinde getirdi. Tamam birlik olacağız, beraber olacağız, güçlü olacağız. Bu e, Covid-19'dan kaynaklanan bu sıkıntıyı atacağız. O zaman birlik olmak nasıl olacak? Beraber olmak nasıl olacak? Dolayısıyla burada yerel yönetimlere çok önemli işlevler düşüyor. Yerel yönetimler zaten halkla iç içe, yüz yüze olan e, birimler. Vatandaşın ilk elden ulaşabildiği e, hizmet kurumları. E, şimdi bu koronavirüsten dolayı bu e, vatandaşın ulaşma konusunda çok rahatlıkla elde ettiği imkan çok daha bizi sorumluluk e, üstlenmeye sevk etti. Şimdi bu işten çıkartılanlar oldu. Veya işte işini kaybedip e, ekonomik olarak zafiyet gösteren vatandaşlarımız oldu. E, bizim daha önceden mesela aş evimizden yemek veriyorduk. Şimdi aş evimiz var. E, yıl 365 gün cumartesi pazar dahil e, aş evimizden ilçe sahibi insanlara yemek gider. Bu süreçte etkilenen vatandaşlarımızı da dahil ederek... E, ihtiyaç sahibi, isteyen herkese evine kadar yemekleri uğraştırıyoruz. Hı hı. E Ramazan ayı geldi. Bugün de çok güzel bir gün. Ramazan ayı. A, anneler, anneler günü. günü. <gülüyor> Engelliler haftası. Evet. Dün de e, şey vardı. E, çölyak hastalarımızın evet. e, günüydü. Bak bu da önemlidir evet, benim Evet, Çölyak kesinlikle. hastası da, hastalar da, da bak, onlar da. Çok önemli bir şeydir. Mesela etemez kutlarına kadar çölek hastamız varsa hepsini tespit yaptık biz. Onların glutensiz tüketicilikleri gıda maddeleri var. Onlar her şeyi yemez içemez. Yani onlar da onunla imtihan oluyor. Dolayısıyla bunlar da her yerden de temin edemiyorlar. Ettiklerinde de fiyatı 2-3 katı. Dolayısıyla biz bunlara 3'er aylık yetecek şekilde e, paketler hazırladık. Yeri Çok geldiği için ifade ismet. ediyorum. Konunun Mutluyorum. birini bıraktık. Ve bunlara devamlı biz bunu temin ediyoruz. Dolayısıyla e, tekrar konumuza gelecek olursak evet. e, şimdi bu o, aşevinden e, vatandaşlarımızın ihtiyaç talep ettikleri sürece e, bu ihtiyaçları karşılıyoruz. Yemek veriyoruz. Üç çeşit yemek veriyoruz sefer taslarında. E, biliyorsunuz bir başka bir şey daha var. Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediyemizin halk ekmek fabrikasından sonra tek halk ekmek fabrikası olan belediye bizim belediyemiz. Evet. Yani bin, e, 2000 yılında e, başlayıp 2002 yılında hizmeti açtığım o halk ekmek fabrikamız o günden bugüne yaklaşık işte 18-20 yıldır hizmet veriyor. Evet. Bu dönem ne oldu biliyor musunuz? Bu dönem çok daha anlamı e, arttı. Bu dönem şimdi e, cuma, e, cumartesi pazarda dahil olmak üzere orada ürettiğimiz ekmeklerden ücretsiz dağıttıklarımız var. Ücreti mukabilinde 80 adet Etemezkut sınırları içerisindeki yaklaşık 80 adet büfemizden vatandaşlara o sokağa çıkma yasaklarının da olduğu günlerde, mesela bir gün o büfeye evine yakın büfeden ekmeklerini temin etmeyebilmektedir. Ekmek sıkıntı çekmek, çekmez bizim hı hı. E, vatandaşlarımız. Bir de şunu da söylemek lazım. Ee, şimdi halk ekmek 250 gram, ekonomik olarak bakın bir şey söyleyeceğim. 250 gram ekmek 90 kuruş. Piyasa ekmeği 200 gram e, 1 lira 225 kuruş. Dolayısıyla ciddi bir de fiyat farkı vardır. Hı hı. Hem kalite farkı vardır. Vatandaşlarımızın da tercih ve tebeşkük göstermesi bu sebeptendir. Şimdi bu koronavirüs dolayısıyla yemek veriyorsunuz, ekmek veriyorsunuz, gıda paketleri. Mesela şimdi biz Ramazan aylarında e, e, gıda paketleri dağıtırdık. Şimdi koronavirüs dolayısıyla önceden başladık. Ekstradan 5000'e yakın gıda paketi dağıttık bugüne kadar. Şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Artı, evet bu yıl iftar çadırları kuramadık. İftarlar, toplu iftarlar veremiyoruz. Evet. Ama e, ihtiyaz, i̇htiyaz sahiplerini biliyoruz. Talepleri halinde mesela yemek sayılarımız ciddi manada arttı. Evlerine götürürüz. Bizim Tespitini çok güzel bir yaptınız. aşevimiz var Belma Hanım. Evet. Yani bu aşevimizden e, gerçekten e, ürettiğimiz yemeklerimizi günlük araçlar vasıtasıyla ekipler her gün evlere uğraştırır. Şimdi dedik ya birlik, beraberlik olup bu süreci atlatacağız. Nasıl atlatacağız? Yani bunu söyleyip de, e, biz bir olak, beraber olak, işte şöyle olsun böyle olsun deyip durmanın manası yok ki. Bir şey yapmak lazım. Evet. Yani ben yapacağım, öbürü yapacak, o yapacak, bu yapacak. Sonuçta bu sıkıntıyı birlikte aşacağız. E, ekonomik zorluklar var. Şartlar ağır. Dolayısıyla biz de elimizdeki imkanlar bize neyi, e, ne kadar fırsat veriyorsa biz bunun e, bir çalışma içerisindeyiz. Vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak, vatandaşın ihtiyacını karşılamak, vatandaşın e, ya alo dediğinde ulaşabileceğinde evet buyurun biz buradayız diyebileceğimiz bir noktada hizmet üretiyoruz. Şimdi e, bu yönüyle mesela toplu hizmet alanlarınız var sizin. Pazarlarınız kapanmadık. Mesela pazar yerlerimiz bizim pazar açılmadan önce. Mesela diyelim ki bugün pazar açılacak. Bugün sokağa çıkma yasağı var. Cumartesi pazar. Cumartesi pazar pazarlarımızı açmıyoruz. Ne yaptık? Hafta içine çektik. Açılacak pazar bir gün önceden yıkanıyor, dezenfekte ediliyor. Daha sonra pazar kalktıktan sonra tekrar yıkanıyor, dezenfekte ediliyor. Bu, hizmet yürüyor. Pazar girişlerini tek e, kapıyı aldınız aldık ve bunu ikiye böldük bir taraftan giriş bir taraftan çıkış diyelim ki pazarımız kaç bin metrekare kapalı beş bin metre kapalı pazarımız var beş bin metre kapalı pazarımızda on metre kareye bir kişi düşecek şekilde vatandaşımızı sırayla içeri alıyoruz alırken e, maskesini veriyoruz dezenfektesini yapıyoruz e, dolayısıyla içerideki kontrolü esnafı e, kontrol ediyoruz Elbette ki her şeyi mükemmel olsun istiyorsunuz. Ama her şey de mükemmel de olmuyor. Hı hı. Neticede insanla e, hizmet ediyorsunuz ve insanla çalışıyorsunuz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Etemezkut'ta bu koronavirüs e, çalışmaları gerçekten e, birçok yerlere bakıyorum. işte Televizyonlarda, ulusal aslında görsel ve yazılı e, birçok sıkıntıları görüyoruz. Ama ilçemizde bu yönüyle e, çok daha iyi gidiyoruz. Mesela bizim huzur evimiz var. Bakın ee, Eçemeskut Belediyesi'nin huzur evinde şu anda 58 misafirim var benim. Yaşlılarımız. Ve bunlar burada personeli tek ee, bir tane sıkıntımız yok şu anda. Niye? Tedbir aldık. İşte çok önceden ee, talimat verdim. Dedim ki buraya giriş çıkışları yasaklayın. Kimse girmeyecek, çıkmayacak. Personeli 15'er günlük e, vardiyeler halinde çalışacağız. Şimdi personel bir kısmı 15 gün içeride duruyor, evine gidemiyor. Diğer personel evinde istirahat ediyor. 15 gün sonra diğer personel geliyor 15 dönüşümlü, gün dönüşümlü çalışıyor. Ziyaretçilerini çok çok sınırladık ve onların dışarı ve sonuçta onların devamlı kon, doktor kontrolünde, hemşire kontrolünde şeyleri e, hizmetleri yürüyor. Dolayısıyla her alanda ulaşabildiğimiz vatandaşımızın e, taleplerini de karşılamaya çalışıyoruz. Tabi bugünleri özellikle e, ekonomik olarak vatandaşların çok ciddi talepleri var. Evet. Biz nakit para yardımı yapma şansımız yok. Belediyenin böyle bir mevzuatta yeri yok. Yani belediye nakit para verdiği bir şey yok. Evet. Ama işte gıdadır, e, ilaçtır, çizgiler. Işte, e, Mesela yemektir, açtır, ekmektir. İmkanları bu yardımları kullanıyoruz. yapıyorsunuz. Artı, e, tabii bir de e, bizim etikart e, projemiz var. Evet. Eti 4500 kişiye e, etikart dağıttık biz. Hı hı. Bu etikarta her e, şeyde, e, bayramlarda... E, Ramazan Bayramı'nda ve Kurban Bayramı'nda iki sefer olmak üzere yılda biz bir para yatırız. Mesela bu Ramazan ayının belki vatandaşlarımız şimdi bizim eti kartların parası ne zaman yatacak diye akıllarından geçirebilir. Evet eti Dolayısıyla hatta, gelmişken Yeri gelmişken izliyor. söyleyelim. Bu önümüzdeki 1-2 gün içerisinde etik kartların bedellerini yatıracağız evet. vatandaşımızın. Ondan da duyurmuş olsun. olalım. Sonuçta e, bu süreç içerisinde eee Etemesku'da e, kaymakamlığımızda kaymakamlığımızda emniyetimizde sağlık çalışanlarımızda bakın sağlık çalışanları dedik Etemesku'da otelimiz vardı Evet otelinize sağlık çalışanlarına evet, tahsis ettiniz. Bu da güzel bir izleme. Otelimizi orada işletmeciye vermiştim, kiraya vermiştim onu. Dolayısıyla onu dedik ki sen müşterileri boşalt burayı. Burayı sağlıkçılara tahsis ediyoruz neyse ücretini, şeyini ben ödeyeceğim. Bu da örnek bir hizmet, Tabii. kutluyoruz. Şimdi oradan şu anda 55 tane bizim sağlık çalışanımız kalıyor. Bakın sadece bu sağlık çalışanı orada kalmasıyla değil. Şimdi şu anda hastanemize de yakın orası Etimeskut Devlet Hastanesi ve bir de özel bir hastane var Etimeskut'ta Eryaman Hastanesi var özel sağlık birimi. Bu iki birimimizde çalışan, hastanemizde çalışan sağlık çalışanlar şu anda bizim e, otelde kalıyorlar. Bunların iftar yemeklerini veriyoruz. Artı sahur yemeklerini de veriyoruz. Sadece bu kalmıyor. Sağlık Bakanlığımız, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine Ankara'da bakın. Ankara'da çalışan sağlık çalışanlarına, Ankara'da hizmet veren sağlık çalışanlarına yaklaşık 500'e yakın iftar yeme ve 500'e ye yakın da e, sahur e, yeme götürüp veriyoruz. Ve bunlar bize adres belirtiyorlar. O adreslere e, çalışanlarımız bizim odalarına bu e, hizmeti e, götürerek yemeklerini hem iftar olsun hem sahur olsun bırakıyorlar. Dolayısıyla bu yönüyle de ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Efendim sağlık çalışanlarının işi zaten çok zor. Bu hizmetleriniz de onların hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırıyor. Evet. Yani işte dedik ya destek olacağız birbirimize. Evet. Evet. Bugün belediyecilik farklı bir kulvara girdi. Şimdi evet biz kaldırım yapıyoruz. Çalışıyor arkadaşlar. Park yapıyoruz. Çalışıyoruz. Az da olsa bunlar devam ediyor. Evet. İşte bu hizmetler duramaz. Yol çalışmalarınız devam ediyor. Sosyal donatı çalışmalarınız devam ediyor. Ee, şimdi tabii bunları yaparken aynı zamanda dedim ya bu Covid-19 dolayısıyla Türkiye'nin gündemi değişti. E, Türkiye'nin değişen gündemi içerisinde siz de yer bu Türkiye'nin içerisindesiniz. Siz de ona göre şekilleneceksiniz. Şimdi tabii e, herkes bir şey yapmanın çabası içerisinde. Bazen de yani ben e, birçok arkadaşımı tenzih ederek ifade etmek isterim. Şova yönelik değişikleri de var. Biz bunların dışındayız. Biz işimizi yapıyoruz. Benim derdim sorumlu olduğu Etemez kutumda şehrimi ve şehirde yaşayan vatandaşımı bu süreçte en az hasarla nasıl çıkartırım? Ve bu süreç içerisinde vatandaşıma en üst seviyede hizmeti nasıl veririm? Bunu verirken hizmet veren arkadaşlarımızı da, e bunlar da insan, aileleri var, çocukları, çoluğu çocukları var, anneleri var, babaları var. Sonuçta bunlar da en üst seviyede nasıl korumaya alır? Evet. E kolay işleri değildir bu. E, e, Kesinlikle. Bu yönüyle bugüne kadar iyi geldik. Gerçekten çok güzel geldik. İnşallah onunla e, gidişat başladı. Tabii, sayın Başkanım. İnşallah tabii veriler de bunu gösteriyor. Evet. Türkiye'de. Güzel Dünyada da yakın öyle. Diyoruz. Türkiye'de de güzel veriler gelmeye başladı. Evet, yani ölüme sevinilmez ama işte yüz küsürlerden vefat edenler elliye. Evet, ee, o rakamlara Keşke hiç olmasa. Hiç olmasa. Bu vesile de bütün vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan, Allah'tan rahmet, rahmet diliyoruz. Rahmet hem bu diliyoruz. vesileyle hem de başka sebeple vefat eden vatandaşlarımıza, hastalarımıza şifa diliyoruz. Evet. Ee, Allah şafidir, şifa ismi vardır. Şifa veren odur. İnşallah bu vesileyle biz kul olarak üzerimize düşeni yapalım. Evet. Yapıyoruz. Herkes yapıyor. İnşallah bu yöneyle de müracaat edelim. Allah şifa versin diye Efendim evde kal, sporla kal projeniz. Etim ve bir hizmetiniz. E, Biraz de, açarmışsınız. Dedim ya, tabii. Mesela bizim yaşam merkezlerimiz var. Ee, Birçok yaşam merkezi yaptım. Buralar yaşam merkezi deyip geçmeyelim. Yaşam merkezden içerisinde Havuzlar var, spor salonları var, fitness salonları var, aerobik salonları var, buralarda güzellik merkezleri var. Yani oraya girdim, oranın üyesi o salona girdi mi süresi 3 saatte veya 5 saatte neyse orada kendisini yeniler. Ama kapalıyız. Evet. Şu anda kapalıyız. Çalışamıyoruz. E, ne yapacağız? Orada öğretmenlerimiz evde. var. Hepsi spor öğretmenleri, hepsi eğitimli, hepsi bilgili ve onlara dedik ki geçin. Ee, şimdi internet ortamından spor yaptırın. Yani hmm. üyelerimiz belli. Onlar başta olmanız üzere. Tüm eti mesutlara boş durmayın. Ee, Ve böyle şu bir, dönem kilo böyle almaya bir... da çok müsait bir dönem. Evet aynen. Ee, çünkü insanlar evde duruyor. Çok güzel şimdi, bir hizmet. Geçen bir vatandaş televizyonda konuşuyordu. Evde ne yapıyorsunuz diyor. Yemek yiyorum. Sonra yine yemek yine yiyorum. Sonra yine yemek diyor. yiyorum. Yine yemek yiyorum. <gülüyor> şimdi dolayısıyla bu da insanlarda evet yani durdukça insanlar evde bir şeyler atıştırır. Sıkıntıdan. E, hareket de yok. E, sonuçta e, kilo alma durumda söz konusu. Evet. Olsun ama sağlıklı olalım. Sağlıklı olalım. Kilolu kilo olabilir. Alınır, Fazla verilir. da alınmasın canım ama yetemez merkezlerimiz hazır ve oradan yayın yapan arkadaşlarını da takip etmelerinde fayda vardır. Mesela bizim aile akademimiz vardır. Evet. Belma Hanım bakın. Aile akademisi vardır. O da e, e, belediye içerisinde tektir. Mesela bu aile akademisi şu anda kapalı. Ama orada bizim psikologlarımız vardır. Hukukçularımız vardır. Eğitimcilerimiz vardır. Çocuk gelişimcilerimiz vardır. Şimdi bunlar e, e, diğer hizmet veren e, kardeşlerimiz vardır. Bunlar yine sosyal medya üzerinden e, internet üzerinden e, vatandaşlara işte bu Ortam aynı zamanda psikolojik olarak insanları da ciddi manada yıpratıyor. Kesinlikle. Yani ekonomik yıpratıyor, psikolojik yıpratıyor, sosyolojik yıpratıyor, yıpratıyor da yıpratıyor. Evet, kolay değil. Kolay bir değil. Bir yani hiç, değil. her şeyiniz dört dörtlük olsa, evet. her şeyiniz yerinde olsa, hiçbir Normal sıkıntınız olmasa bile, yani evde durmanız bile devamlı, tabii, tabii. durmanız bile ciddi bir e, sıkıntı. İnsanın cumartesi, pazar, sokağa çıkamama duygusu bile insana zarar ver. Evet. Biz özgür insanlarız. İnsanın fıtratında bu vardır. Evet. Bakın bugün anneler günü. Annelerimizi evet. ziyaret edemiyoruz. Hiç bu bunlar sonuçta insanı e, sorun olarak dönüyor. İşte sorun olarak dönünce psikolojik sorunlar ortaya çıkıyor. İşte bizim bu aile akademimiz de bu yönüyle ciddi hizmet veriyor. Yaşam merkezlerimiz veriyor, aile akademimiz veriyor. E, bizim ekmek fabrikasını veriyor, aş evimiz veriyor, e, engelsiz yaşam merkezimiz. Bak e, bugün engelsiz yaş, engellilerin haftası başlıyor. Evet, biraz önce ifade ettiniz. 10-16 Mayıs arası engeller evet, haftası. Evet, engeller olsun, haftası. Biliyoruz. Şimdi bu eseride tüm engellerimizin Engelliler haftasını buradan evet. kutlayarım. Ama Etemez kutla engelliler çok şanslıdır. Niye? Söyleyeyim. Etemez dünyada bir benzeri örneğe bakın, dünyada diyorum bakın, vardır, benzerleri çoktur. Ama bizimki format çok farklı. Türkiye'de yoktur. Başka engellilere yönelik önemli hizmetlerimiz oldu. Ciddi, hizmetleriniz ciddi olduğunu bir engelsiz biliyorum. yaşam merkezi kurduk bak. Evet. Çok ciddi bir engelsiz yaşam merkezi kurduk. Ve bu yaşam merkezini devletimizin üst seviyede yöneticileri geldi gezdiler. İlgili bakanlıklar geldiler gezdiler ve bize takdir ve teşekkürlerini de yaptılar. Şimdi ama kapalı şu anda. Burada yüzlerce burada yüzlerce bizim engelli ve aileleri hizmet alıyor. Du E ne yapacağız? Kapattık. Evet. Şimdi ne yaptık biz de? Şimdi oradaki görev yapan yaklaşık seslene yakın arkadaşımız, sosyolog, psikolog, işte eğitimci, özel eğitimci, neyse bunları hep bu şeyin başına geçirdik. Şimdi bu engelliler evde onlar çok daha e, bu süreci zor geçiriyorlar. Dolayısıyla internet ortamından sosyal medya aracılığıyla ee, bu engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine ulaşıyoruz onlarla sohbet ediyorlar Efendim, Onlar... süremizi hatırlatmak istiyorum bu arada sözünüzü kesiyorum yavaş yavaş reklama gideceğiz Öyle mi? O yüzden ekonomik kullanım konuşacağımız Peki, var, şey var bu önemli engelliler Buyurun. önemli evet. ee, dolayısıyla şimdi e, e, ekipler kurduk engellilerimizi alıyoruz bizim araçlarımız var ee, özel e, dizayn yapılmış araçlarımız var bu araçlarla engellilerimizi alıyoruz engelli yaşam merkezine getiriyoruz Oranın büyük bahçesi var. Orada sosyal mesafeyi, gerekli sağlık tedbirlerini alarak e, onların bir iki saatini e, o parkta e, geçirerek, o parkta eğitimini yaparak, o parkta sosyal e, faaliyetlerde e, bulunarak evet. onlara bir destek veriyoruz. Dolayısıyla her alanda e, bu koronavirüsle e, ilgili e, vatandaşın e, bu süreci en kolay atlatması. Bu süreçte en az hasarı görmesi yönüyle biz Etamis Belediyesi olarak Üzeriniz gerçekten alışan, çok ciddi bir çalışma sergiledik, sergilemeye devam ediyoruz. Eksiğimiz elbette ki vardır. Yani biz e, neticede insanız. İmkanlarımız sınırlı. Şimdi keşke çok imkan. Onu da söylerim yeri gelmişken. Buyurun. Evet siz vakit daralıyorsunuz da ama bu çok önemli. Buyurun. Hizmetler en üst seviyede en iyi şekilde verilebilmesi ve sürekli olabilmesi için kaynaklarınızı iyi yönetmeniz lazım. Şimdi Türkiye'de gelirlerimiz düştü. Genel bütçeden gelen payımız da düştü. Artı inşaat sektörü durdu. İnşaat sektöründen gelen payınız da şey e, geliriniz de durdu. Ve evet. e, bu ay Mayıs ayı emlak vergisinin ilk taksidi o da Bu anlamda e, işiniz biraz daha evet. zor. Dolayısıyla bu arada da bu e, parayı iyi yönetmeniz gerekiyor. İşte neyse şartlar, bu şartları en iyi şekilde e, hizmete çevirmenin mücadelesini veriyoruz. Ve bu süreçten kazasız belasız e, inşallah hep birlikte kurtuluruz diye ümit ediyorum. Evet inşallah güzel günler yakında diyelim, olumlu düşünelim, olumlu enerji verelim. Engeller Haftası bir kez daha kutlu olsun diliyoruz. Evet. evet aslında her birey bir engelli adayı. Sayın Başkanım, Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali her yıl geleneksel olarak Etimesgut ilçesinde kutlanıyor ve Etimesgut'un evet. festivalleri biliriz ki çok görkemli olur. Günlerce devam eder, 10 gün yaklaşık değil mi? Evet, Etimeskut'ta her şey güzeldir Belman. <gülüyor> <Ama Etimuskut'da gülüyor> yaklaşık 100 bin kişi katılıyor yani e, Etimeskut Festivali'ne Yaklaşık günlük o kadar kişi katılıyor. Evet. Bizim 10 günde yaklaşık her gün 1 yaklaşık. milyona yakın insan ağırlar. Evet. Biz festivalde. Sevilen sanatçılar Kültür ve oluyor. sanat festivali Uluslararası... Amacı nedir bu festivali düzenlemenizin Kapsamlı bir festival çünkü Tabi tabi Şimdi bu festival amacı birlik işte Beraberlik biz Türk milliyetçisiyiz Sonuç itibariyle bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine hizmet ederiz. Bu milletin değerlerine, milli, manevi değerlerini koruruz, korularız. Bunların yaşatılmasının mücadelesini veririz. Bunları tutup ayağa kaldırmanın mücadelesini veririz. Evet. Bunların geleceğe taşınmasının mücadelesini veririz. Dolayısıyla bizim işimiz bu. Sonuçta bu festivalde Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali, yani bizim, Kültürümüzü, sanatımızı, milli ve manevi değerlerimizi, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi ne varsa bu yönüyle bizi biz bu etrafında buluştuğumuz değerleri yaşamak ve geleceğe taşımak. Şimdi bunları yapmazsanız olmuyor. Yapmazsanız o zaman bizim olan, bizim kız gidiyor şurada başka bir şeyle uğraşıyor. Bizim olan, bizim kız başka bir şeyle uğraşacak geleceğin tehlikeye giriyor. Onun için eğer ki siz bu ülkenin bekasından, bu ülkenin geleceğinden söz ediyorsanız, bunun mücadelesini veriyorsunuz, bulunduğunuz makamlara geldiğinizde de hizmet edeceksiniz. Evet. Dolayısıyla o festival işte bizim kültürümüzün yaşanması, yaşatılması, bizim kültürümüzün geleceğe taşınması adına çok önemli bir işlev yürütüyor. Ve bugüne kadar... E Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Anadolu'nun her tarafında yaşanan kültürlerin, sanatın, folklorun, türkümüzün, şarkımızın, folklorumuzun ne varsa bizi bize den derler. O meydanda, bunun için özel meydan yaptık. Çok da güzel bir meydanınız var, alanınız var festival için. Tabii, e, orada e, bunu yaşadık, yaşıyoruz her yıl. Ama bu yıl, bu yıl şu anda bir şey Sanırım diyemiyorum. Sanırım 16 kez yapıldı bugüne e, kadar. Evet, yani aslında 20 kez yapmış olacaktık. Ne yazık ki biliyorsunuz ben 99'da ilk başkan seçilmiştim. Evet. 2004'te seçimi kaybettim. İlk 5 yıl okusun o dönemde kutladık. 99'dan başlattım ben ondan bu festivali. Ondan ara verdiniz, ondan sonra sizin seçimi döneminize kaybedip, tekrar devam etti. E, tekrar 2009'da gelendiğimde o aradaki görev yapan arkadaş bu festivali yapmadı. Evet. Yapmayınca biz 2009'da tekrar vatandaş teveccüh gösterdik, göreve geldik. 2009'da başlattığımız için işte 16'sını. Festival aslında Etimeskut ilçesine sizinle geldi. 4 e, dönemdir Etimeskut tabii, Belediye tabii. Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Tabii, tabii. Olay. Tabii. Peki bu yıl gündemden dolayı korona virüsten dolayı festivalin sanırım yapılıp yapılmayacağı belli değil. Gündem belirleyecek. Evet şimdi bu korona işte bizleri eski hayatımızı eski alışkanlıklarımızı ciddi manada sıkıntıya soktu. Biz eskisi gibi şu anda tekrar bir o, o yaşam şekillerimize döneceğiz mi? belli değil. Evet. Ama görünen o ki kontrolü yaşamayı öğreneceğiz. Evet, görünen o biraz kontrollü gideceğiz, mesafeli evet. gideceğiz. Biz sıcakkanlı insanlar. Türk milleti sıcakkanlı insandır. Gerçekten Kesinlikle. sarılmayı, tokalaşmayı seviyoruz değil mi? E, böyle ne <gülüyor> bileyim severdik, seviyoruz. Ama şimdi bugün anneler günü. Yani sen annesine sarılamıyor. Evet. Düşünsene bu zulmü ya. Ve biz düşününsene camimize gidemiyoruz. Düşününsene evet. biz halay çekemiyoruz. Evet. Düşünsene biz Toplu mesela hani yemeklerinde Şurada yani düğünümüzde Ankara oynaması oynayamıyoruz. Evet. Düşünsene. Evet, evet. Şimdi camiye gidemiyorsun. Cuma'ya gidemiyorsun. Evet. E şimdi bu bu insanı gerçekten bu virüsten çok ders almamız gerekiyor. Evet. Çok ders almamız gerekiyor. Yani bazen evet Allah böyle de kullarını imtihan eder. Evet. Yani, e, bu alana girmek istemem ama e, bu alanı bilen insanlar öyle diyor. Biz de gerekli dersleri çıkartarak yaşamımıza bundan sonra çok daha e, mana yükleyerek yolumuza devam etmemiz gerekir. İşte bundan dolayı diyorum ki festivali yapabilir miyiz? Yapmak istiyoruz, hazırlıklarımızı yürütüyoruz ama Covid-19'a bağlı. Covid-19 eğer ki e, gerçekten beklenilen noktalar gelir ve merkezi hükümetimiz bu tür faaliyetlere izin verirse biz hazırız. Yolumuza devam edeceğiz. Ama COVID-19 kontrol altına alınmaz. Ve merkezi hükümetimiz de derse ki bu tür faaliyetler işte ikinci bir emre kadar yapılmayacak derse yapmayacağız. Çünkü sonuçta bizim evet. e, derdimiz şu insan ve insana hizmet. Eğer orada bir insanıma zarar verecek bir durum varsa o faaliyeti yapmayız. Evet, Bunu gelecek gibi yaparız Reklama inşallah. Gideceğiz. İnşallah sağlıklı, güzel günlerde, keyifli festivallerde buluşuruz. Bu yılda festivalimizi yaparız. Efendim kısa bir reklam aramız var ardından sohbetimize devam edeceğiz. Evet. Efendim başkanlar anlatıyor, devam ediyor. Konuğumuz Etimeskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel. Başkanım sizinle sohbet her zaman çok keyifli. Aslında programımızda projelerinizi konuşmaya kalksak saatler yetmez. Evet süremiz bir aylı daraldı artık. Kapanışa az bir süre kaldı. Son olarak vermek istediğiniz mesajlar var mı? Eminim şu anda Etimeskut halkı da ekranları evet. başında bizi izliyor. Neler söylemek istersiniz? Buyurun. Tabii... E Öncelikle sağlık diliyoruz insanlarımıza. Evet, şu anda dileyebileceğimiz ilk şey sanırım bu. E, bakın biraz önce e, festivali yapamayacağımızı konuştuk. Bu aslında üzücü. Mesela açılışlarımız vardı. Bizim Bağlıca'da çok güzel bir Sayın Genel Başkanımızın da adını verdiğimiz Devlet Bahçeli Eğitim ve Spor Yaşam Merkezi şu anda çalışıyor ama... Koronavirüsten dolayı ara verdik. Hı hı. Ama açılış programı yapamadık. Hı hı. Türk Tarih Parkı hı hı. açılış Kısmet programı olmadı, yapamadık. Yapamadık, yapamadık, yapamıyoruz. Dolayısıyla e, bu günleri atlatmamız gerekiyor. Bu günleri e, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde atlatmamız gerekiyor. Bu günleri de birbirimize destek vererek e, daha geleceğe emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Onun için e, ben e, sağlık çalışanlarımıza ve başta sağlık bakanı ve merkezi hükümetin diğer kurumları olsun bütün belediyelerimize belediye çalışanlarımıza emniyet mensuplarımıza jandarmada çaba evet. yapan Başım, bütün kesimlere toparlamanızı e, rica herkese ediyorum. Herkese ve hizmet veren herkese tebrik ediyorum. Anneler Günü tekrar kutluyorum. Ramazan ayını tebrik ediyorum. Yaklaşan Ramazan Bayramını şimdiden evet, kutluyorum, bayram tebrik ediyorum. Herkese sağlıklı Güzel günler diliyorum. Evde kal Türkiye'm diyorum. Sizlere de başarılı yayınlar diliyorum. Efendim program konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza teşekkür sağlık. Değerli izleyenler başkanlar anlatıyor. Burada sona eriyor. Konuğumuz Etimeskut Belediye Başkanı Sayın Enver Demirel'de Tüm annelerimizin ve şehit annelerimizin anneler gününü bir kez daha kutluyoruz. Evet bir dahaki programda görüşünceye kadar hoşça kalın. Güzel günler için evde kalın. Thank <laughs> you.